Regasy Turizmin düzenlediği Konya İş Kadınları Derneği toplantısında kadınların iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak, kadın girişimci sayısını artırmak, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmek amacıyla kadın girişimci derneklerinin yürütmekte oldukları çalışmalar gururla anlatıldı. Beytlerinin suretinde değil sıretine inelim işte o zaman başarmanın. Çalışmanın hiç de zor olmadığını, ne kadar kolay olduğunu göreceğiz. Cenab-ı Allah, surette değil, sürekli inenlerden ise bu fakiri büyük bir sabırla dinlediğiniz için ve hoşgörüyle fırsat verdiği için de başkanıma sonsuz şükranlar varız <gülüyor>